Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Şubat 2019'un gökyüzü gündemini sizlerle paylaşıyor olacağım bu videodan. Evet e, sevgili ikizler Ocak videolarını izlediyseniz 2019 videolarını izlediyseniz Ocak ayımızın gündemi hali yoğundu e, bir tempo ile geçti bir aksiyonla geçti ve dolayısıyla aslında biz yeni bir yıla girdik mi giremedik mi eski hesaplarımı kapatıyoruz e, neler yapıyoruz tam anlayamadık iki tane tutulma yaşadık e, bir güneş tutulması yaşadık Oğlak Burcunda Ocak ayının başında bir de ayın sonunda As e, Aslan Burcundan bir tutulma yaşadık. <gülüyor> Dolayısıyla aslında bir yandan 2019 gündemini... E ne olduğunu anlayabilirken bir yandan da 2018 gündemini kapatmaya çalıştık Ocak ayı boyunca. Tutulmalar tabi çok etkili yeni aylar ve dolunaylar olduğu için e, duygusal olarak da oldukça yoğun e, duygular yaşadık ve Ocak ayı yoğun bir şekilde geçti diyebiliriz. Ben Şubat ayını nispeten daha olumlu buluyorum. Biraz daha taşların yerine oturduğu bir ay olarak görüyorum. E, çünkü e, tutulmalar olmayacak. Tabi her ay olduğu gibi yeni aylarımız, dolunaylarımız olacak. Onlar da tesirli olacaktır. Ancak artık 2019 başlıyor Şubat ayı ile diye yorumluyorum. Şimdi Şubat ayının gündemine bakacak olursak. Venüs, Oğlak Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber biraz daha artık e, duygusallıktan sıyrılıyoruz. İlişkilerdense kariyerimize, parasal durumumuza, sosyal itibarımıza önem vermeye başlıyoruz. E, Oğlak Burcu sizin e, 8. evinizi yönetiyor sevgili ikizler. Dolayısıyla alacak verecek işleri, e, borç, nafaka, ödemeler, e, krediler gibi... Bir hesap, kitap, bir bütçe olayı yaşıyorsunuz. Ayrıca şunu belirtmekte fayda görüyorum. Venüs oğlaktayken, 8. evinizdeyken ekstra bir işle alakalı bir para kazanabilirsiniz. Ekstra havadan bir prim gibi. Bir başka bir yakından gelen bir destek gibi manevi veya maddi bir destek görebilirsiniz özellikle kadın figürlerden görebilirsiniz sanatla alakalı bir işten veya güzellikle alakalı bir konudan güzel bir destek alabilirsiniz Şubat ayının başlarında Evet Onun dışında Merkür kova burcunda kova burcu sizin dokuzuncu evinizi temsil ediyor Merkür kovadayken e, araştırmak, bilimsel araştırmalar yapmak, yabancı dil öğrenme başlatmak, akademik kariyerle ilgili adımlar atmak, yeni eğitimlere başlamak, eğer seyahat planlarımız varsa uzaklara bunları gerçekleştirmek, uzaklardan güzel haberler almak, e, uzak projelerle alakalı iletişimler, kontaklar kurmak, mailler almak, e, sosyal medyadan güzel destekler almak gibi etkiler görebilirsiniz Şubat ayının hemen başında sevgili ikizler. Mars zaten koçtaydı, koç burcundaydım. Dolayısıyla e, yakın çevreniz, sosyal çevreniz hayli hareketli gözüküyor. Sürekli bir ortama, organizasyona girmek durumunda kalabilirsiniz. Sadece e, ortamda agresif e, tavırlardan kaçınmanızda fayda var. Kendinizi olduğunuzdan daha öfkeli, daha agresif göstermeyin sevgili ikizler. E, sosyal çevreniz biraz daha aktif olacaktır. Toplantılara, organizasyonlara daha çok katılmak durumunda kalacaksınızdır. Evet, 5 Şubat'ta Kova burcunun 15 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay Merkür yen bir yeni ay, Merkür eşlik ediyor yeni aya. Aynı zamanda Jüpiter ve Mars'ta da güzel açıları var. Şimdi e, kova burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay 15 derece kova burcuna yakın e, natal haritanızda bir gezegenleriniz varsa tabi sizi daha çok etkileyecektir. 9. evinizde gerçekleşiyor demektir. 9. evde gerçekleşiyorsa bu ne anlam ifade ediyor? Dediğim gibi uzak bir projeniz varsa uzaklar, yabancılar, farklı kültürden insanlar, yabancı dil, e, efendim, işte, felsefe, akademik kariyer... Onun dışında seyahat planları, yeni kültürler, yeni yaşam felsefeleri, yeni araştırmalarla alakalı gerçekten bir başlangıç yapabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter'den... Olumlu açısıyla beraber ortak bir şekilde bu projeyi başlatabilirsiniz. Bir ortaklık şeklinde olabilir veya eşinizle bir seyahat planı planlayabilirsiniz. Mars'ta da olumlu açıları var. 11. evinize de kontak olduğu için demek ki yeni bir sosyal çevre, yeni bir ortaklık, projelerinizi hayata geçirmek için tanıştığınız yeni insanlar gibi gündemleriniz oluşabilir. 5 Şubat civarında sevgili ikizler. Evet. 11 Şubat civarında... Merkür Balık burcuna geçiyor. Biliyorsunuz Balık burcu sizin 10. evinizi yönetiyor ve uzun yıllardır Neptün Balık burcunda ve 10. evinizi dalgalandırmakta kariyer hayatınız, geleceğe nasıl yön vermeniz gerektiği ve ne istediğiniz konusunu aslında bir türlü kendinizi netleyemediğiniz sevgili ikizler. Ee, ancak e, tabii Neptün'ün transiti çok uzun sürdüğü için e, Neptün transiti sonucunda esasında anlayacaksınız ne yapmanız gerektiğini. Merkür de buradayken ee, aslında olumlu bir dönem. Kariyerle alakalı güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler var. Otoritelerden güzel destekler var. Devletle veya resmi kurumlarla alakalı beklentileriniz, projeleriniz varsa ee, onunla alakalı yazışmalar, konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar atılabilir. Bu dönemde kariyerle ilgili yeni imzalar atmak, yeni başlangıçlar yapmak için ee, uygun dönemler olarak görüyorum. 14 Şubat ee, civarında Marsla Uranüs 29 derece Koç burcunda kavuşum halinde. Bu önemli bir transit. Artık biliyorsunuz Mart ayı ile beraber Uranüs Boğa burcuna tam anlamıyla yerleşecek son derecelerinde gezinmekte ve bu gezinme esnasında Mars da kavuşum açısına giriyor ve 29 derece çok kritik bir derecedir arkadaşlar, bütün burçlar için geçerlidir. Dolayısıyla ben bunu şu şekilde yorumluyorum. 11. evinizin son derecelerinde ve 12. evinizin başlangıcında gerçekleştiği için artık kafanızda belli arkadaşlarınızı, belli sosyal çevreleri, belli grupları, e, hayat görüşü size uygun olmayan, size yeterince destek olmayan, sizin etrafınızda kambur olan, size yük olan e, arkadaşlarınızdan, e, efendim sosyal çevrelerinizden, sosyal ortamlarınızdan ani bir şekilde kopuş yaşayabilirsiniz. Bu ani bir tartışma ile olabileceği gibi ani bir kararla da olabilir. Veyahut çok ani bir şekilde onlarla alakalı değişik gelişmeler, değişik haberler alabilip, alıp bunun kararını kesin ve net bir şekilde verebilirsiniz. Yani aslında zaten uzun süredir Uranüs Koç burcundayken sizin sosyal çevreleriniz çok değişmişti, çok farklı insanlarla arkadaşlıklar kurmuştunuz, çok farklı gelecek hayalleriniz vardı, sıradışı şeyler düşünüyordunuz. Ancak zaman zaman burada arkadaşlar konusunda destekler olduğu gibi köstekler de gördünüz. Artık bu transitin kendi vazifesini tamamlamasıyla beraber artık Sırtınıza kambur olan size yük olan gerçekten faydası olmadığını düşündüğünüz. Gerçekten size destek olmayan, sizin yanınızda olmayan arkadaşlarınızdan çok net ve kesin bir kararla bir anda ayrılma kararı alabilirsiniz. Sevgili ikizler. Evet, 19 Şubat'ta Başak Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor. Bu ne demek? Yani bu neyi ifade ediyor bakacak olursak. Başak Burcu sizin dördüncü eviniz. Dördüncü evinizde gerçekleşecek olan dolunayın aynı zamanda gökyüzünde büyük bir ateş üçgeni meydana getirdiğini görüyoruz. Üçgen açılar genelde olumlu destekleyici açılardır. Ateş üçgeni de bir girişim başlatmak, bir adım atmak ve aksiyon almakla alakalı bir durum olduğu için aslında her ne kadar dolunay bitişleri temsil etse de Burada çok ciddi bir aksiyon alıyoruz biz bu dolunayla bütün burçlar olarak. Dolayısıyla eğer ev değişikliği fikriniz varsa, evinizle tadilat, evinizle alakalı bir gündeminiz varsa, ev almak, ev satmak, gayrimenkul almak, satmak veya anneniz veya aile büyüklerinizle alakalı konularda artık kafanızda bir takım şeyleri tamamen bitiriyorsunuz. Bununla alakalı bir düzen ver, verilmesi gerektiğine karar verip bu karar doğrultusunda yapılması gerekenleri yapıyorsunuz ve bununla alakalı gerçekten e, doğum Jüpiter ve Uranüs'ten güzel destekleri var. Jüpiter size şans ve fırsatlar getiriyor. Bununla alakalı e, güzel insanlarla tanışabilirsiniz. Uranüs e, ani gelişmeler, ani değişiklikler, şaşırtıcı sürprizler getiriyor. Güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. E, güzel destekler alabilirsiniz. E, artık ev, aile, yuva konularında biraz daha rahatlayabilirsiniz. Bu donunayla beraber. Tabii donunayın etkileri e, 17-21 Şubat arasında e, zorlayıcı olsa da esasında Şubat ayının son haftasında daha güzel, daha olumlu enerjiler hakim olacaktır sevgili ikizler. Daha sonra Uranüs ile Plütonun karesini görüyoruz. E, biliyorsunuz Uranüs Koç Burcu'nun son derecelerinde Plüto'da, e, Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla yine e, başkalarından beklediğiniz destekleri almak konusunda e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz ayın son günlerinde. Yine hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. E, beklediğiniz insanlardan beklediğiniz e, destekler gelmeyebilir. Beklediğiniz projelerden beklediğiniz onaylar gelmeyebilir. Bunun sıkıntısını... Yaşayabilirsiniz sevgili ikizler ve ay kapanırken Mars Koç burcundan Boğa burcuna geçiyor. Dolayısıyla 12. evinize transite başlayan Mars sizi biraz daha pasif agresif yapabilir. Uyku düzensizlikleri, uykuyla alakalı problemler, bilinçaltı sorunları, ne bileyim bastırılmış öfkeler gibi sorunlar yaşamama kadına. Kendinizi biraz daha ay sonunda rahatlatın. Çok fazla e, gündemlerin içerisine atmayın kendinizi. Ve e, biraz daha dinginleştirmeye çalışın hayatınızı ki e, bu Mars boğa transiti sizi olumsuz yönde etkilemesin sevgili ikizler. Evet Şubat ayının gündemi bu şekilde e, arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın.